Her gün 100 hap bilgi, YKS biyoloji 5 Mart 2020. Penguenler kuşlar sınıfında oldukları için yavrularını yumurtlayarak kılıçkaya yatarlar. Difizyonda molekül büyüklüğü küçük maddeler taşınır, ATP tüketimi ve enzim kullanımı olmaz. Endostozda büyük moleküller taşınır, ATP ve enzim kullanılır. Aktif taşımada küçük moleküller taşınır, ATP ve enzim kullanılır. Çekirdekli üremelerde yavru birey ile ata birey aynı genetik yapıya sahip değildir. Şimşek ve yıldırımlar ile baklagil bitkileri topraktaki azot miktarını arttırır. NO3'den NO2, NO2'den NO3 üretilmesi nitrifikasyon olayıdır. Bitkiler fotosentez reaksiyonları sonucu vitamin üretir. Hayvansal organizmalarda yağda eriyen vitaminlerin eksikliği, suda eriyen vitaminlere göre daha geç hissedilir. Peroksizom organeli oksijen tüketir. Kemikten ya da kırdaktan yapılmış iç iskeleti sahip olma tüm omurgalıların ortak özelliğidir. DNA'nın kendini eşlemesi mitoz veya mayozun ortak özelliğidir. Besin maddelerinden solunumla ATP üretimi katabolizma olayıdır. Karasal biyomda üreticiden son tüketiciye doğru gittikçe biriken zehirli madde miktarı kesinlikle artar. Erkek üreme ana hücresinden sperm oluşumu. Ve dişi üreme ana hücresinden yumurta oluşumu kalıtsal çeşitliliğe olanak sağlar. İnce bağırsak bazik özelliktedir. Mutasyon çeşitliliği arttırıcı bir özellik değildir. Su ve mineraller sonunda enerji verici olarak kullanılmazlar. Çürükçül bakteriler DNA'larını sitoplazmada eşlerler. Üreticiden tüketiciye doğru biyolojik birikim artar, birey sayısı düşer. Saç proteini insan hücreleri tarafından üretilemez. Bakterilerde endospor oluşturma ve kalısal varyason gözlenir. Virüslerde ribozom bulunmaz. Oksijenli solunumda hücrenin pH değeri azalır. Ekolojik birikimler içerisinde tür çeşitliliği biyosfer içerisinde en fazladır. Kloroplastta DNA eşlenir fakat yağ depolanması olmaz. Proteinler DNA kontrolünde sentezlenir. Doymuş ve doymamış yağlarda hayvansal kaynaklı olma ortaktır. Kromozom sayısı canlıların sınıflandırılmasında ayırt edici bir özellik olarak kullanılmaz. Bitki ve hayvan hücrelerinde ozmoz, aktif taşıma, kolaylaştırılmış difüzyon ortak olarak gerçekleşir. Mayoz bölümü evrelerinin sırası tetrat, sinapsis, krosik over, homolog kromozomların birbirinden ayrılması ve kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılmasıdır. Kemoterapi tedavisinde sentrozom organinin etkinliği durdurulur. Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerinde DNA'larının replikasyon şekli aynıdır. Protein sentezi yapan bir hücrede ATP tüketimi ve enzim kullanımı gerçekleşmek zorundadır. Suda besin miktarının aşırı artması sonucu ark ve plaktonların çoğalmasına ötrifikasyon denir. Fotosentez yapan tüm canlılarda karbondioksit kullanımı ortaktır. Oksijenli solunum yapan bakterilerde mezozom bulunur. Memelilerin vücutlarının kıllarla kaplı olması ve olgun al yuvarlarının çekirdeksiz olması diğer omurgalı hayvanlardan ayırt edilmesinde kullanılır. Çimlenmekte olan tohumun açığa çıkardığı gazın ne olduğunu anlamak için kireç suyu bir ayraç olarak kullanılabilir. Nitrifikasyon ve denitrifikasyon sadece bakteriler tarafından gerçekleştirilebilir. Virüsler nükle protein yapılıdır ve protein kılıfları vardır. Östrojen hormonu menstrual döngüde yer alır. Kendisinden daha yoğun bir çözeltiye konulan hücre su kaybederek küçülür. Enzimin hücre dışına verilmesiyle yapılan hücre dışı sinirim mantarlarda gerçekleşebilir. Zigot evresinden itibaren hücreler mitoz bölümü gerçekleştirir. Bu evreden itibaren DNA dizilişi, organel çeşitleri, gen yapıları ve kromozom sayıları değişmez. Aynı türe ait canlılar arasında kalısal varyasyonu mutasyon ve eşeyli üreme sağlar. Mayoz bölünme çekirdeğin sitoplazma üzerindeki etkinliğini arttırır. Hücrede yüzey bölü hacim oranı artar. Glikolipit sentezi gorgi cisim deyince gerçekleşir. Glikozun privik asite dönüşümü sitoplazmada gerçekleşir. Oksidatif fosforilasyon mitokondrinin krista kısmında gerçekleşir. Polimer yapı oluşurken su oluşan su sayısı kadar bağ kurulur. Suyun kullanıldığı tepkime sonucunda ozmotik basınç artar, suyun açığa çıktığı tepkimelerde ozmotik basınç düşer. Bitkilerin ortamın sıcaklığına bağlı renk değiştirmesi olayı modifikasyondur. Regenerasyon mitoz bölünme ile gerçekleşir. Parthenogonis Mayoz bölünme ile gerçekleşir. Kemosentez olayı sadece prokaryotlar tarafından gerçekleştirilir. Kendi aralarında çiftleşliklerinde verimli dört oluşturabilen canlılar aynı türe aittir. Kız çocuğunun renk körü olabilmesi için mutlaka baba da renk körü olmalıdır. Doğal seleksiyon kalısal varyasyonlar sonucu oluşur. Eklem bacaklılarda açık kan dolaşımı, kurbağalarda kapalı kan dolaşımı vardır. Kontraktif koful tatlı sularda yaşayan tek hücrelilerde bulunur, bitki hücrelerinde rastlanmaz. Peroksizomun silerim yapma işlemi yoktur. Hayvan hücrelerinde kitin bulunabilir, örneğin eklem bacaklılarda. Virüsler canlı alemlerin içine alınmaz. Sera etkisi, fosil yakıt tüketimindeki artışla atmosferde tutulan karbondioksit gazının ısıyı tutması olayıdır. Prokaryot hücrelerde hücre iskeleti bulunmaz. Arkelerin DNA'larında ökaryotlarda olduğu gibi histon proteinleri bulunur. Bitkilerde üreme sırası gamet oluşumu, tozlaşma, döllenme, tohum oluşumu ve meyve oluşumudur. Profaz 1 evresinde kromozom sayısının yarısı kadar tetrat, 2 katı kadar kromotit bulunur. Amip, öglena, promosyumda kontraktif koful bulunur. Bütün protistlerde kontraktif koful bulunmaz. İnsan vücudunda sperm ve yumurta dışındaki bütün hücreler diploid kromozomludur. Üreme hücresi gamet, sperm ve yumurta en kromozomludur. Üreme hücreleri genellikle mayoz oluşur. Örneğin bal arılarının erkeklerinin gametlerini mitozla oluşturur. Mitoz sonucu oluşan hücreler aynı, mayoz sonucu oluşan hücreler farklı genotiptedir. Uyarı şiddetindeki artış tepki şiddetini artırır. Impuls hızını değiştirmez. Yarı parazitler su ve mineral alırken Tam parazitler su, mineral ve besin alırlar. Endositos sırasında hücre zarında küçülme olur. Ekzositos sırasında hücre zarında büyüme olur. Eksik baskınlıkta anne ve babanın fenotipleri arasında üçüncü bir fenotip olarak tanımlayabileceğimiz yeni bir fenotip oluşur. Epifit tür bir bitkinin dış yüzeyinde. Bitkiye zarar vermeden yaşayan bitkilerdir. Virüsler iki döngüye girerler. Litrik döngüde hücreleri parçalar. Lizogenik döngüde ise virüs DNA'sını kendi hücre DNA'sını ekleyerek profaj oluşturur. Besin zincirindeki bir türün sayısındaki değişim diğer tüm türleri etkiler. DNA yalnızca interfaz evresinde eşlenir. Mayoz 2'den önce DNA eşlenmez. Mayoz 1'de hem kromozom hem de DNA miktarı yarıya inerken mayoz 2'de DNA miktarı yarıya iner. Embriyonik gelişimde en son tür özellikleri ortaya çıkar. Kan grupları antijenlerine göre isimlendirilir. Çok alellilik sorularında yönetim tişide n çarp n artı 1 bölü 2 formülüyle bulunur. İnsanlarda çizgili kaslar ve al yuvarlarda laktik asit fermentasyonu gerçekleşebilir. Ortamda karbondioksit artıyorsa ya oksijenli solunum ya da etil alkol fermentasyonu gerçekleşiyordur Bir kromozom üzerinde genler arası mesafe arttıkça allellerin yer değiştirme ihtimali artar. Mayoz sonucunda crossing over varsa 4 çeşit yoksa 2 çeşit hücre oluşur. Kulaktaki yarım daire kanallarının işitme ile alakası yoktur. İşitme olayında salyangozun içerisindeki korti organı görevlidir. Allel genler aynı kromozom üzerinde bulunmazlar. Kanda madde yoğunluğu artarsa hipotalamus uyarılır, ADH saygısı artar. FSH ve LH hipofizde üretilir. Riboz ve deoksiriboz monosakkaritlerdendir. Ancak enerji verici olarak kullanılmazlar. Organik besinlerin monomerleri arasındaki bağlar kurulurken su molekülleri ortaya çıkar. Bütün canlılarda hücresel solunumun ilk basamağı olan glikolizde kullanılan enzimler ortak